Paris'te Saint-Denis Bazilikası'ndayız. Burası Gotik sanatın doğduğu yer. Bunu kilisenin 12. yüzyıl başlarındaki baş rahibi olan Suger'e borçluyuz. Bu kilise son derece önemli zira aynı zamanda kraliyet hanedanının gömüldüğü yer. Başrahip Suger aynı zamanda kraliyet hanedanına danışmanlık yapıyormuş. Kilisenin koro bölümünde duruyoruz. Adeta pencerelerden içeri ışık dökülüyor gibi. Koronun durduğu yer mihrabın hemen arkasındaki bölüm. Yürüyüş yolundan mihrabın arkasına ulaşılıyor. Süce önce binanın cephesini ve mihrabı tamamlatıyor. Bu gördüklerimizin hiçbiri yeni değil. Burada 9. yüzyılda da bir kilise var. Süce bu eski kilisenin kraliyet ailesinin kabristanı olarak yetersiz olduğunu düşünüyor. O zamanı hatırlayalım, Fransa Kralı sadece ilde france bölgesini yönetiyor, yani şimdiki Paris şehri ve civarını. Ancak kralın gitgide güçlendiği bir dönem ve Süje'de, monarşinin büyüyen gücünü yansıtacak yeni bir mimari stil yaratmak istiyor. Batı kültüründeki geleneksel kilise mimarisinden kısaca söz edeyim. Mihrabın arkasında bir yürüyüş yolu olur. Ziyaret edenler yürürken, bu küçük odacıklara, şapellere uğrayabilirler. Bu odacıklarda dini eşyalar bulunur. Daha önceki dönemlerde Roma döneminde örneğin bu odacıklar bağımsızdı ve her birinin etrafında duvarlar vardı. Süce ise bu odacıkları açık hale getirmeyi planlamış. Böylece ışık içeri girebilmiş ve mekan şimdiki aydınlık haline kavuşmuş. Daha önce hiç kimse bu kadar aydınlık bir iç mekan görmemiştir sanırım. Burada küçük camları olan pek çok duvar bulunmasını istememiş. Bu yapıyı daha az duvarla şekillendirebilmek için yeni mühendislik yöntemleri kullanmış. Daha büyük pencereler ve bu pencerelerde renkli camlar, vitraylar kullanarak içeri ahenkli bir ışık gelmesini sağlamış. Şimdi iki sorunun üzerinde duracağız. Bunu nasıl yaptı ve bunun için yaptı? Önce ilk sorumuz, bunu nasıl başardığı üzerinde duralım. Başımızı kaldırıp yukarı baktığımızda birbirine geçmeli oldukça girift yapıda çatı kemerleri görüyoruz. Bu kemerlerin kullanımı çok önemli. Zira kemerlerle istediğiniz büyüklükteki ve değişik şekillerdeki alanları kaplayabiliyorsunuz. Bu kemerler yapının mimari dengesini korumasını sağlıyor ve bu sayede de çok fazla duvar kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Antik Roma döneminde kullanılmış olan kemerler, dışa doğru basınç yaptıkları için son derece kuvvetli duvarlarla desteklenmeleri gerekirdi. Ancak burada kullanılanlar dengeli kemerler, dışa doğru basınç yapmıyorlar. Kemerler ağırlığın daha düzenli yayılmasını sağlıyor ve dışa doğru değil aşağı doğru basınç yaptıkları için bu yeni kemerleri ayrıca dışarıdan başka duvarlar örerek desteklemek zorunda kalmıyorlar. Bölümleri ayıran kavislere bakın, dikey harekete yardımcı oluyor. Tonozların kavisleri buradaki incecik sütunların üzerinde duruyor. Bu alanda gerçek bir ferahlık ve zarafet duygusu yaratılmış. Antik Roma yapılarından çok farklı bir yapıdayız. Eski kiliselerde hep yer çekiminin ağırlığını hissederdiniz. Burası ise oldukça farklı. Hristiyan dininde her kilisenin kutsal Kudüs şehrini yansıttığına inanılır. Yeryüzündeki cennet. Burada da son derece ilahi bir mekan yaratmaya çalışmışlar baş rahip ışığın ilahi bir etki sağlayacağına inanmış. Süce, okumakta olduğu belgelerin bu kilisenin hamisi olan sendonize ait olduğunu düşünmekteymiş. ancak okuduğu metinler aslında 6. yüzyılda yaşamış bir filozofa aitmiş. okuduğu yazılar ışığın ilahi olmakla ne kadar sıkı bir ilişkide olduğu üzerineymiş. suje de duvarları kaldırarak içeri daha fazla ışık girmesini sağlamış. Buna yapmasının amacı, ziyaretçilerin Tanrı'nın ışığıyla derin ilahi düşüncelere salmalarını sağlamakmış. Bu düşünce tarzı o dönemin teolojik felsefesine göre oldukça yenilikçiymiş. Örneğin, o dönemde yaşamış olan din adamlarından Saint Bernard, dekoratif olan tüm ögelerin kaldırılması gerektiğini savunuyormuş. Dikkati dağıtacak hiçbir şey olmamalı etrafta. Süce ise tam aksi düşüncede. İnsanların dikkatini dağıtmayacağını, tam tersine görsel ögeler ve özellikle de ışığın insanları Allah'a daha da yakınlaştırabileceğine inanıyor. Süjenin burada oldukça başarılı bir iş çıkardığını düşünüyorum.